Herkese merhaba Mutlu İkici ben. Bugünkü yeni portföyümüz Ritim İstanbul'da. 1 artı 1 63 metrekare hazır kiracılı satılık bir rezidans dairesi. Yeni alıcısını bekliyor. Teşekkür ederim.